Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınları hazırladı. TYT geometri soru bankası kitabında benzerlik konusundaki açı açı açı benzerliği ile ilgili kazanım testini çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. AD ile BC birbirine paralel verilmiş. Bu paralelliği kullanalım. Bir de açılar verilmiş. Açı verildiği zaman açılara dal demek istiyor soruda. E paralel de verilmiş ya. E o zaman buraya alfa dersem Z'den dolayı burası da alfa mıdır? Evet. Alfa nokta 3. açı çift çizgi ise alfa nokta 3. açı burada da çift çizgidir. Dolayısıyla şuradaki üçgendeki bütün açılar buradaki üçgendeki bütün açılarla birbirine eşit. İki üçgen benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Hocam çift çizginin karşısı 4 bölü çift çizginin karşısı 6 eşittir. Noktanın karşısı 6 bölü noktanın karşısı x diyeceğiz. Buradan 4x eşittir 36'tan x'i de 9 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da neler verilmiş? ABC ile DM benzer verilmiş. Arkadaşlar şurası. ABC üçgeni büyük üçgen, bir de DEB üçgeni. Şu üçgeni şöyle belirleyeyim. Madem bu üçgenler benzer verilmiş, hemen açıları yazalım ilk etapta. Şimdi ABC'deki A açısıyla 90 derece öbüründeki D açısı 90 derece birbirine eşit olmak zorunda. Sonra şuradaki B açısıyla E açısı eşit olmak zorunda. ABC'deki B açısı tamamı burası. Bak dikkat et çift çizgi yazdım. Öbüründeki E açısı şurası tamamı çift çizgi yazdım. Sonra C açısıyla B açısı eşit olacak. C açısı X gel, B açısı da burada şurası X. E hocam şurası bak toplamda çift çizgiydi X artı 20 idi. E o zaman burası da X artı 20. E şuradaki dik üçgende ne var? X, X artı 20 ve 90 var. Yani X ile X artı 20'nin toplamı 90 yapmalı. 2X 70 yapmalı ve X de böylele kaç olur? 35 olur. Yani ikinci soru denizli çıktı. Geldik 3'e. Paralellikler verilmiş ve kenarlar verilmiş. E ne yapalım şu paralelleri biz burada kullanmaya çalışalım. Nasıl kullanabiliriz? Hocam şunlar birbirine paralel. Yani şurada kaç nokta açısıysa şurada kaçta da nokta açısı mıdır? Evet. Hocam şu paralelliği kullanacağım. E burası çizgi açısıysa z'den dolayı burası da çizgidir. Nokta çizgi 3. açı çift çizgiyse nokta çizgi 3. açı çift çizgidir. Dolayısıyla bizim buradaki üçgenle buradaki üçgende bütün açılar eşit oldu. Yani bunlar benzer oldu. E, çift çizginin karşısı var burada 6 bölü çift çizginin karşısı hop, tamamı 10 eşittir çizginin karşısı var burada 9 bölü çizginin karşısı x diyeceğiz hocam 3'e bölsek 2 3'e bölsek 3 2'ye böl 2'ye böl 5 5 kere 3 15 x'i de böylelikle 15 olarak buluruz yani 3. soru balık esir çıktı geldik 4. soruya açılar verilmiş açılara dal o zaman yani ben şuraya bir alfa alfa alfa dersem Şuraya beta dersem hocam şu üçgende iki iç açı bir dış açı eşit olacak. Alfa artı beta mı olacak bunun tamamı? Evet. E o zaman alfası buradaysa burası ne oldu? Beta oldu. E dikkat et. Alfa beta üçüncü açı çift çizgi alfa beta üçüncü açı burada da çift çizgi midir? Evet. Yani şu üçgenler ne oldu? Bütün açılar eşit oldu. Yani benzer. E benzerlikte başlayalım. Beta'nın karşısı var burada. X bölü beta'nın karşısı 15. Şu üçgenden başlamıştık. E, çift çizginin karşısı var burada. 12 bölü. Çift çizinin karşısı burada da 18. 6'ya böl 2, 6'ya böl 3, 3'e böl 3'e böl 5. 5 kere 2, 10. Yani böylelikle cevabı ne bulduk? 10 olarak bulduk. 4. soru. Akçay çıktı. Geldik 5'e. ABC ile DF benzer verilmiş. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen benzer verilmiş. Hemen A açısıyla D açısının eşitliğini söylüyorum. A açısıyla D açısının eşitliğini söyledim. Sonra B ile E'nin eşitliğini söyledim. Bak görüyor musunuz? Hemen açıları yazıyorum. Sonra 3. açılar da eşit. Burada da EDF ile KLM'ye benzer verilmiş. EDF'deki E açısı çizgiyken burası da çizgidir. Sonra şunlar K açısı. Sonra D açısıyla L açısı eşit olacak. D açısı noktaysa L açısı da nokta olacak. Üçüncü de çift çizgi olacak o zaman. E, dolayısıyla şu üçgenle de şu üçgen benzer mi oldu? Benzer oldu. Öncelikli olarak şuradaki Y'yi bulalım mı? Bulalım. Hangisinde? Hocam şu ve şunda yani şu ikisinde bir benzerlik uygularsam şuradaki Y'yi bulurum. Sonra Y'yi bulduktan sonra bir daha benzerlik uygulayıp X'i bulacağım. Hocam şu üçgende burada dikkat edin noktanın karşısı 12 noktanın karşısı 4. Bak kolay bir benzerlik varsa yapmana gerek yok. Noktanın karşısı dörtgen noktanın karşısı 12. Kaç kat? Dörtgen 12 olmuş. 3 kat benzerlik var. Burada 3 kat varsa çift çizginin karşısı 3 ise çizginin karşısı direkt 9 diyebilir miyiz? Evet. Hocam burası 9 oldu. Hadi benzerliğe devam. Şimdi şu üçgenle şu üçgene bakacağız arkadaşlar. Şu iki üçgene benzerlik bakacağım. Yani burada ne var? Noktanın karşısı var. Noktanın karşısı bu sefer... Burası noktanın karşısı 4 burası 9 kolay bir kat yok devam ee, sonra çift çizinin karşısı 3 bölü çift çizinin karşısı x'e eşittir buradan 4x eşittir 27 gelir ve x'i de böylelikle kaç buluruz 27 bölü 4 olarak buluruz yani 5. soru cehan oldu geldik 6'ya Evet 40 10 30 arkadaşlar burada şurada boynuz var boynuzdan dolayı bu üçünün toplamı buraya eşit değil midir evet 40 70 ve onun toplamı kaç yaptı? O zaman 80 yaptı. Şurada kaç? 80 derece oldu mu? Oldu. Sonra ABC üçgeni içerisine bu üçgene benzer olan ADC üçgeni benzer verilmiş. Evet, şu üçgenle şu üçgen benzer verilmiş arkadaşlar. Açı isteniyor bizden. Bak dikkat et. ABC ile ADC benzer verilmiş. A açısı ile A açısı birbirine eşit. Hmm. Hocam, şu üçgendeki yok. ABC içerisine bu üçgene benzer ADC Demek ki ABC ile ADC benzer değil. A açıları eşit değil değil mi arkadaşlar? X kaç derecedir diye soruluyor. O zaman A yazamazsam buraya DCA yazabilirim belki. DCA. Hocam bak ADC'nin yazılımını düşüneceğim. A başlarken DC olabilir. A baştaken K yazılım olabilir mi? Olamaz. Çünkü buraya A yazınca başta A açısıyla A açısı bak büyükteki A açısıyla buradaki A açısı eşit olmuyor. O zaman başka yani A açısı başta ADC de olabilir, ACD de olabilir. Bunları yazamam. Başka ne olabilir hocam? D açısı başta yazabilirim. D açısı başta yazdığım zaman DAC de olabilir, DCA da olabilir. Ben buraya DAC açısı yazacak olursam eğer ne oluyor? Hocam A açısıyla D açısı birbirine eşit olacak. A açısı ve D açısı. D açısı 80, burası da 80 olacaksa burası 40 mı oldu? Evet. Sonra B açısıyla A açısı eşit olacak. B açısı 30 derece. A açısı 30 derece olmadı. Bak sağlamadı. Demek ki şu olmadı, bu olmadı. DAC de olmadı. DCA'ya bakalım arkadaşlar. Şurada DCA'ya bakıyoruz. Şurayı sildim. Ee, A açısıyla D açısı eşit. Hocam A açısıyla D açısı eşit 80'sin. 80. Burası da 80 olacak. Sonra B açısıyla C açısı eşit olacak. B açısıyla C açısı yani 30 derece. Burada da üçgen baktığın zaman iç açılar toplamı sağlanmıyor. DCA da olmadı. O zaman D başta değil de C başta olabilir. C başta olduğu zaman C, A, D de olabilir. C, D, A da olabilir. İlginç bir soruyormuş bu arada. C, A, D dersek bakalım sağlanıyor mu? Arkadaşlar A açısıyla C açısı eşit mi? A açısıyla C açısı X. Yani şurası xken burası da X olsun diyor sana. Şuradaki açı da X olsun diyor. O zaman buraya X eksi 40 kaldı. Sonra A açısıyla B açısı eşit olacak. A açısıyla B açısı yani burası 30 olsun diyor. Şuraya 30 olsun diyelim. E sonra 80 burası 110 burası da 70 mi yaptı? Evet. Sonra C açısıyla da D açısı eşit oldu. C açısıyla da D açısı eşit oldu mu? Oldu. Evet herhangi bir sıkıntı yok. CAD sağlanıyor. X'i de böylelikle 70 olarak bulduk arkadaşlar. de sağlamasaydı CDA'ya bakacaktım arkadaşlar. Büyük ihtimalle da sağlamıyor zaten. E, dolayısıyla cevabı ne bulduk? E bulduk. Güzel bir soru. ilginç bir soru. Uzun zamandır böyle bir soru çözmüyordum. Ee, en azından ABC ile CAD demiş ya Yani burada ADC demiş ya Oradaki sıralamaları A başlarken DC DC'ye baktım olmadı CD'ye baktım olmadı D başlarken AC'ye baktım Bir de CA'ya baktım bunlar da olmadı C'ye başlarken CAD'ye baktım oldu Ve olduğunda da 70 çıktı Güzel bir soru Hoş bir soru olmuş arkadaşlar 6. soruyu böylelikle ne bulduk Bulduk ve böylelikle bu testi bitirdik Sırada ne var bir sonraki videoda ortak açılı üçgenlerin testinde görüşmek dileğiyle o zaman kendinize iyi bakın hoşçakalın